2004 yılın Ocak ayında mezun olup 2 ay sonra da Eskişehir'in Sivrisay ilçesinde teknik meslek Lisesi'nde göreve başladım. İlk dersime Cumartesi günü, yanlış duymadığınız bir tatil gününde başladım. Karşımda amcalar, liseyi bitirmiş gençler vardı. Şaka gibi değil mi? Sonra anladım ki bunlar dışarıdan teknik lise diploması almaya gelen öğrencilermiş. Zor bir süreçti. Ama ilçede iyi bir çevre edindim. Hakkını vermem lazım. Daha sonraki süreçte çağımız internet çağı, bizim okulumuzda çağ ayak uydursun düşüncesiyle idarecinin Ömer hocam okulumuzun internet altyapısını yapın demesi, elime kablo ve matkabı vermesi beni derin düşüncelere sevk etti. Ama ben bunu üniversitede görmemiştim. O zaman anladım ki üniversitede gördüklerimle Öğretmenlik yaşamı aynı değilmiş. Öğrencilerime beraber işe koyulduk. İnternet altyapısını yaparken başımdan geçen bir olayı anlatmadan geçemeyeceğim. Öğrencimin bir tanesini dolabın üzerine çıkarttım. Eline de matkabı verdim. Sonra hatırladığım öğrencinin ve dolabın üstüne geldiği. Çok şükür ki bu kazayı küçük çiziklerle atlattık. Çok beğenilmiş olmalı ki daha sonraki süreçte ilçede başka bir okulu da internete koşturduk. Bunun haricinde her bilgisayar öğretmeninin karşılaştığı sorunlarla karşılaştım. Örneğin, ''Hocam bilgisayarım başladı? format atar mısın?'' ''Hocam internet yok.'' ''Hocam telefonuma mesaj gelmiyor.'' ''Hocam bilgisayar garip garip siteleri açıyor.'' ''Hocam akıllı tahta çalışmıyor.'' gibi. Son olarak da şu anda Milli Eğitim Bakanlığı'nın görevlendirdiği kitap yazma komisyonunda görev yapmaktayım.